Merhabalar sevgili dostlar. Açık beynin posta kutusundan çıkanların şöyle sizlere tanıtımını yapmak istediğim bu küçük videoyla bugün karşınızdayım. Sağ olsunlar sevgili arkadaşlarımız, dostlarımız, öğrencilerimiz. Daha önce de tanışmadığımız ama kendimizi gönül dostu olarak rahatlıkla nitirleyebileceğimiz insanlar bize sıklıkla çok güzel sürprizler yapıyorlar. Önemli bir kısmından da sizin haberdar olmanızı açıkçası istiyorum. Çünkü aralarında çok güzel şeyler var. Bu arada bu masaya taşıyamadığım bazı şeyler de var. Onları da zamanında yerinde inşallah sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Öncelikle daha evvel yine böyle bir posta kutusundan çıkanlar videosunda paylaştığım Yüzyüze diye bir kitap vardı. Tevfik Fikret Uçar imzalı. Pandemi döneminde yaptığı 150'nin üstünde illüstrasyonu böyle kısa açıklamalarla çok güzel bir albüm haline getirmişti. Aynı zamanda daha sonra kendisinin ders kitabını da göndermiş. Görsel iletişim ve Tasarım başlığıyla bir ders kitabı. Bu şimdi paketten çıktığı zaman Görsel iletişim ve Tasarım evet bir kitap sonuçta. Ders kitabı bu. İçini açtım ve içinden çok enteresan bir şöyle göstereceğim. Önce kitabı içini açar açmaz ne gördüğümü göstereyim. Hocamızın enteresan el yazısıyla böyle güzel bir ithaf yazısı var. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Aynı zamanda da, tabii içeriğini çok paylaşmayacağım. Biraz bana özel olduğu için. Burada gördüğünüz gibi de aynı el yazısıyla hayreti düşürücü mektuplar göndermiş hoca. Çok ince, çok güzel şeyler yazmış. Ama onun da ötesinde. Bu kitap gerçekten, yani bir ders kitabı aslında. Fakat arkadaşlar açtım kitabı. Yani içinde ne var diye bakmak için. Galiba 4'te 3'ünü o akşam okudum. Hakikaten çok güzel hazırlanmış. Özellikle bu konuyla alakalıysanız, bulabiliyorsanız, şu anda piyasadaki durumunu bilmiyorum, inşallah bulabilirsiniz. Tevfik Fikret Uçar'ın Görsel İletişim ve Grafik Tasarım kitabını bu konuyla ilgili herkese tavsiye ediyorum. Sevgili hocamıza da, Anadolu Üniversitesi'nden Tevfik Fikret Uçar hocamıza da bu nazik jesti için çok teşekkür ediyorum. Henüz daha yüz yüze tanışamadık ama bu vesileyle inşallah çok yakında tanışacağız. Sevgili psikolog Tuğba Karaca'nın Herkes Evine Dönmek İster başlıklı bir kitabı bu var. Tuba bunu birkaç ay önce çıkarttı. Sağ olsun bana da göndermişti. Henüz kendisine bir teşekkür etme fırsatı bulamadım buradan, bu mecradan. Tabi birebir kendisine teşekkür ettim. Daha evvel bir yaptığımız Instagram yayında da söylediğim gibi Tuğba'nın bu kitabı biraz hani insanın fabrika ayarının şerhlerinden bir tanesi gibi. Gerçekten bahsettiği konu, insanın gelişmesi, büyümesi, duygusal durumuyla ilgili çok önemli bilgiler, çok önemli anlatılar içeriyor. Tuba'ya tekrar teşekkür ediyorum bu kitap için. Yani sadece bana gönderdiği için, yazdığı için. Çok güzel bir şey yapmış. Devam bekliyoruz sevgili Tuğba'cığım. Henüz kendisi yeni tanıştığımız ve tanış tanışmaz pek sevdiğimiz sevgili Yunus Sezener'in Ortalıkta Düzgün Erkek Var başlıklı kitabı. Yine sevgili Yunus sağ olsun kitabını iletti bana. İmzalı olarak gönderdiği kitabında Türkiye'de bilimi insanların duygularına dokunacak şekilde aktarabilen bence sizsiniz diyor. İlham alıyorum. Sizi çok seviyoruz. Biz de seni çok sevdik Yunus'cum. Özellikle bu kitap Yunus'un yıllardır uğraştığı insanların doğru ilişkiler kurmasına çabaladığı, kendi mesleğinden süzülmüş çok önemli bilgiler içeriyor. Ve gerçekten ilişkilerinizle ilgili enteresan şeyler öğrenebileceğiniz bir kitap. Ben uzunca bir zamandan beri hani bu kadar kaptırıp gittiğim ve eğlenceli bulduğum bir kitap okumamıştım. Bizi bize anlatan kitaplardan bir tanesi. O yüzden Yunus'a çok teşekkür ediyorum. Burada arkadaşlar elimde şu anda benim için çok özel bir kitap tutuyorum. Bu bir hediye değil. Aslında bir yerde hani oluşumunda benim de bulunma şerefine nail olduğum sevgili Viktor Ananias'ın rahmet Victor Ananias'ın Yemek Kültürü ve Yemek Tariflerinden oluşan Arife Tarif başlıklı bir kitap. Bizim yayın evimizden Türkiye Yayın Evi'nden piyasaya çıktı. Sevgili Güneş'in ve bütün buğday ekibi bu kitabın içeriğinin hazırlanmasında gerçekten kılı kırk yararak çalıştılar. Muhteşem bir anı benim için. Muhteşem bir eser. Çizimlerle, illüstrasyonlarla renklendirilmiş. Victor'un o alameti farikası olan mutfağın bütün özelliklerini öğrenebileceğimiz ve gerçekten sağlıklı, doğal, hepsinden öte insanca beslenmenin temel felsefesini anlatan bir kitap. Herkesin kütüphanesinde olmalı. Hele hele şu COVID döneminde bu konu hayatımıza gittikçe daha çok önem arz ediyor. İşin arkasında Viktor gibi bir bilgenin de hani mutfaktaki ve yaşamdaki bilgeliği birleşince gerçekten kaçınılmayacak bir kitap var orada da. Arif ve Tarif kitabını muhakkak kütüphanelerinizde bulundurmanızı öneriyorum. Emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bir aralar biz sevgili akrabam Ahmet Melit Pişkin Demirle internet üzerinden bir mülakat yapmıştık. Ama ben bir mülakatı böyle işte bir standart lise bülteninde yer alacak diye beklerken elime böyle bir dergi geçtim. Sagu diye bir dergi çıkarıyorlarmış. Gencecik arkadaşlar çıkarıyor bu dergiyi. İçerik baya baya dolu dolu, çok güzel tasarlanmış. Bir de sağ olsunlar bana böyle kocaman bir sayfa ayarlamışlar orada. Yani birkaç sayfalık bir röportajımız oldu. Bir de böyle kocaman resmi koymuşlar. Görünce bana da bir değişik geldi. Çok güzel hazırladıkları bir dergide, hani yayıncılığın bu netameli günlerinde genç arkadaşlarım bu işleri çok hoşuma gidiyor. İnşallah ileride daha kocaman kocaman işler yaparken onları hep beraber göreceğiz. Bir dostumun bana hediyesi almayı unuttuğumu duyunca, daha sonra almaya fırsat bulamadığımı duyunca çok önemsediğim iki hocamın kitaplarını bana ulaştırdı. Kendisi dedi ki benim ismimi vermene gerek yok. O yüzden kendisine buradan ismi olarak teşekkür ediyorum. Öncelikle sevgili Erol Göka hocamızın, Üstadımızın Kalpten isimli bir kitabı. Görmüştüm ama bir, bir türlü ele geçirmeye fırsat bulamamıştım. Sağolsun işte böyle arkadaşlarınız oldu, size ulaştırıyorlar. Erol hoca biliyorsunuz bir psikolog ama kalp dünyamıza, gönül dünyamıza çok dokunan insanlardan biri. Bu kitabı henüz yeni elime geçti. Yercesine okumayı planlıyorum inşallah. Kendisine çok teşekkür ediyorum bu kitabı yazdığı için. Ve tabii ki Beyincera Türker Kılıç hocanın, Bence çok önemli isim babası da olduğu, Türkçe ismini kendisini çok kullanarak yerleştirdiği bağlantısallık Yaşamdaşlık üzerine olan kitabı Yeni Bilim, Bağlantı sağlık, Yeni Kültür, Yaşamdaşlık adlı küçük hacimli ama son derece sağlam kitabını hepinize tavsiye ediyorum. Konnektom dediğimiz o beyin bağlantılarını araştırma alanının yaşamımıza nasıl bir felsefi bakış açısı farkı getireceğini ve bilimi nasıl dönüştüreceğini çok güzel anlatıyor. Türker Hoca çok iyi bir beyin Almanya'da çok iyi bir bilim anlatıcısı aynı zamanda. Bu kitapta da, da maharetini konuşturmuş. Muhakkak bunun da kütüphanenizde bulunmasını öneririm. Bir kutu çıktı geçenlerde posta kutumuzdan. İlginç, açtım böyle, i̇şte üzerinde şöyle bir şey yazıyor, ne bedi bu ne acaba falan dedim. İçini açtım, içinde çok güzel tasarımlı siyah bir tişört vardı fakat kızım ona çöktüğü için maalesef o şu anda size onu gösteremiyorum ama. içinden bir mektup çıktı. Böyle bir takım şifrelenmiş e, mesajlar, hiç anlamadığım bir alfabede yazılmış bir metin. Arkadaşlar böyle göndermişler. Çok konsept bir tasarımlar var. Anlamadım ama çok teşekkür ediyorum. İsmime yazılmış bir şeyler olduğu için ayrıca da hoşuma gitti. Ve konfeksiyon tasarımları yapan çok hoş girişimci arkadaşlarımız. Kendilerini ileride takibe devam edeceğim bu güzel hediyeler için onlara çok teşekkür ediyorum. Başkent Üniversitesi'nden Diyetisyenlik Bölümünden sevgili eski öğrencilerimden Buket Adanç. Besten kokulu rüyalar başlıklı bir kitap çıkarmış. Sağ olsun imzalayarak bana ulaştırmış. Öğrencim olduğu için kendi şanslı hissediyorum. Ben de sizin hocanız olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Bu güzel jestin için de çok teşekkür ediyorum. Devamı gelsin. Zaten Buket diyetisyenlik yolunda bayağı güzel çalışmalar yapıyor senelerdir. Bunu da böyle bir kitapla taşlandırmış kendisine. Çok teşekkür ediyorum. Mona Tufan. internetten tanışıyoruz. Henüz tanışma fırsatımız olmadı. İnsan hakikat ve anlam başlıklı yeni kitabını da sağ olsun imzalayarak bana göndermiş. İçeriye baktım bayıldım. Henüz daha okuyamadım. Sevgili Mona en kısa zamanda inşallah kitabı okuyup seninle de geri bildirimlerimi paylaşmak istiyorum. Bu arada tasarımı çok şık. Kim yaptıysa ellerine sağlık. UNO 101 ilk dönemin sevgili ve iştiyaklı öğrencilerinden sevgili Ebru Cündübeyoğlu'nun Ferda kitabı. Yine geçmişti. Kursumuz sırasında interaktif sohbetlerimizde Alzheimer üzerine roman yazdığını söylemişti. Ben de çok merak ettiğimi söyledim. Hemen göndermiş olsun. Ama imzası çok hoş yani imzalarken söylediği şey çok hoşuma gitti. Yeni sinapslarımın mimarına, Sinan Hocama sevgilerimle diye. Biz tabii sinaps sinaps çok konuşunca onu da sağ olsun sevgili Ebru da bu kitabı yollamış. Bu arada gerçekten şaşırtıcı bir dili var. Henüz bitirmedim üzerindeyim. Bitirince de onunla ilgili görüşlerimi paylaşacağım inşallah. Burak Akçakanat kendisiyle yeni tanıştık, çok sevdik. Çok ilginç bir hayat öyküsü olan bir araştırmacı, yazar arkadaşımız. Kendisi İngilizce olarak çıkarmış olduğu kitabını şu anda Türkçe baskısının hazırlıklarını yapıyor. İnsan bilinci üzerine çok ilginç anlatıları, teorileri olan ve bunları bu insan bilinci işte açıklanıyor. Aydınlanmanın bilime adını verdiği kitapta toplamış. Birkaç sene önce basılmış bu kitabın genişletilmiş Türkçe baskısı üzerinde çalışıyor Burak şu anda. Gerçekten fikirleri çok çarpıcı. Sadece haberiniz olması için Burak'la tanıştırmak istedim. İnşallah yakında kitabı çıktığında onun görüşleriyle de tanışma fırsatı buluruz hep beraber. Şadi Can Saruhan Ata Özdemirci. Yine imzalarıyla sağ olsunlar. Bilim, felsefe ve metodoloji kitabını bana ulaştırdılar. Baya hacimli bir çalışma. Ve gerçekten bilimsel çalışmanın temel ilkelerini tarihçesiyle beraber çok güzel derlemişler. Okullarda bu işlerle uğraşan her düzeyden insanın okunmasını tavsiye edebileceğim kitaplardan biri. Ve bizim arkadaşlar, bizim iki kafadar, Uğur Batı, Timur Yılmaz, nörolog Timur Yılmaz ve araştırmacı Uğur Batı, Senin Ruhun Bütün Dünyadır kitabını sağ olsunlar imzalarıyla bana göndermişler. Çok güzel bir metin. Tam okumalık, tam üzerinde tefekkür etmelik, harika konular var. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bu işlemlerin devamını diliyorum. Daha çok fazla şey var çıkan ama dediğim gibi bir kısmını buraya getiremedim. Onları da sonraki bölümlerimizde sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın.